Kapı çaldı biliyorum. Bak bak Şimo'ya bak. Şimo'ya bak. Şu güzelliğe bak. Abi yayınlar. Ben orada yeni başladım. Önerjin asker var mı? Ne yaşıyorsunuz acaba? Sayın hayırlı olsun 48. ayın <gülüyor> Başka <gülüyor> Başka yok. Gerisi hep video. Bunlar ne ki mesela? Ya, iğrenç ya. Şunlar var ya. Nefretlik yani. Çok cringe amına koyayım. <gülüyor> Aşırı cringe değil oğlum bunlar ya? <gülüyor> <gülüyor> wow, wow. Bir de hepsi ne yapmış ya yani. bin tane yapmış herif Üşenmemiş <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Tüylerim diken diken oldu. Aparamla. İyice geldi yapmış bunu bak oyunda yapamaz böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hayal dünyası baba Çıldıracağım ya. Boboli'ye bak. Boboli cuk diyor. şu koyayım Boboli. <gülüyor> Bu da çok iyi Benim ağzım niye böyle çıkmış hala anlamış değilim ya Dişlerim yok gibi harbiden <gülüyor> Ya çok daha iğrenç şeyler var daha çok istemiyorum Oğlum siktim seni Ağzıma sıçtın amına kuy <gülüyor> Bak bu da öncesi Vallahi hiç sırıtmamış biliyor musun? Cık diye oturmuş amına uyum Ulan o kadar Reddit medit bilmem neler yaptık yani hiçbirini yapmadınız orada da şu grafikler kısmında mı yaptınız bunları ya Şşş. bak bak. Haa. Olur. Görüyor musunuz? Her şey o kadar manasız ki. Ben <gülüyor> yani çok manasız anladım. Neden? Bunun orijini gördüğünde <gülüyor> nereden aklına geldi buraya kafayı koymak ya? Peki Kılaf'ın gerçekten tefe olması? <gülüyor> Hazır mı lan? Ulan daldık herifler beni çağırıyormuş ya. Diğerlerinin sona bakarız. Tamam ben şimdi arkadaşlar bir görüntüyü... Bir dakika durun. Görüntüyü değil de. Abi kariyer planlarını bize niye anlatmadın? Yok oğlum benden geçti o işler artık. Bestcock best yapacak o işi. Bestcock'un işi. Benlik bir şey değil. Saçlarını kazıtsana ya o değil de şu an görüntü...